Şu anda Adıyaman merkezdeyiz. İhtiyaç sahiplerine konteynerlarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Abla da üç çocuğuyla beraber çadırda kalıyor. Evi hasarlı olduğu için eşyaları da kullanılmıyor. <gülüyor> فَدَنَنْتُ وَأَنَا أَهَنِي بِذَالِكَ بُشْتُغِنَا فَوَجَدْتُ أني خاسر. فتلك